Kadınlar nasıl bir erkekle evlenmek ister? Kadınlar her zaman takdir edilmek isterler. Çoğu erkek seni seviyorum der ama eşlerini ya da bayan arkadaşlarını takdir etmeyi unuturlar. Bir kadının yaşantısında takdir edilmek çok büyük önem taşır. Kadınlar kocalarının ve çocuklarının hemen her ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Ama bundan mutluluk duyan kadınlar bile çabalarının takdir edilmesini beklerler. Kadınlar hayatlarında kendilerine acı çektirmeyecek bir erkek ararlar. Romantik olmayı becerebilen erkek isterler. Kadınlar lider ruhlu erkeklerden etkilenirler. Kadınların ben yönetilmek istemem sözü klasikleşmiş bir yalandır. Kadınlar kendi içlerinde bunu istediğine inandırırlar. Her kadın lider ruhlu sözünü tutturan erkekleri sever. Ama kadınlar kendilerini erkeklerin günümüz durumlarına bakarak, bundan korkarak erkek egemiye altına girmek istemediğine inandırırlar kendilerini. Lider ruhlu erkekler kadınlara güçlü, ayakları yere basan erkek imajı yaratır. Kadınlar kalabalıktan kendini sıyırdığı halde bütün gözleri üstünde toplayan erkeklerin çekiciliğine kapılırlar. Herkes için az insan, çok huzur, anlayışı vardır. Eğer kalabalıktan kendinizi soyutluyor ve gözlerinizi üstünüzde toplamayı becerebiliyorsanız, kadınlar bu durumu inanılmaz çekici bulur. Gizemli, karizmatik erkekler her zaman kadınların ilgisini çekmiştir. Feminist erkekler her zaman diğer erkeklere göre bir adım daha öndedir. Günümüzde feministlere erkek düşmanı gözüyle bakılır ama feminizm gerçekte kadının medeni haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini savunan, bunu gerçekleştirmeye çalışan bir fikirdir. Bu nedenle kadından haklarını savunan, kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiren erkekler daima bir adım öndedir. Çocukları savunan erkeklere karşı her zaman ilgi duyarlar. Kadınların büyük bir çoğunluğu beraberliği evlilikle sonuçlandıracaklarını düşünerek başlarlar. Buradan da çocuklara karşı sevginiz varsa bu kadınlar için çok önemlidir. Erkeği çocuğu severken gördüklerinde kendilerini hemen kucağınızda sizin çocuğunuz hep beraber çocuk bahçesine gideceğiniz anın hayallerini kurarlar. Bu da erkeğine karşı daha çok güven duymasını sağlar. Kadınlar için en önemli şey erkeğin kendinden emin olmasıdır. Bir kadına onunla yemeğe çıkıp çıkmayacağınızı sormayın. Ona yemeğe çıkmak istediğinizi ve kendisinden size eşlik etmesini istediğinizi söyleyin. Bu sizi onun gözünde dayanılmaz şekilde çekici kılacaktır. Onun bedenini değil, varlığını, ruhunu, tüm benliği ile istediğinizi anlamasını sağlayın. Fakat kendinden emin olmak ve kendini beğenmek arasında çok ince bir durum vardır. Bu ayrı kaçırırsanız sonu hüsranla bitebilir. Ona kendinizi üstün değil, onun değerli olduğunu ve onun kazanmanın kendinize yapacağınız en büyük iyilik olduğunu söylemeniz size büyük bir art kazandıracaktır. Erkeğin görevi kadını yönlendirmektir. Erkek kadına yol gösterir, kadın da o yolu takip eder. Doğanın kanunu böyledir. Sen bu kanunu ihlal edersen, kadın da seni ihlal eder. Kadınlar her durumda sakin, sakin kalabilen erkeklerden hoşlanır. Kadınlar soğuk kanlı erkekleri daha çekici bulur. Burada ciddi, eğlenmeye gezmeyi bilmeyen, soğuk nevale tavırlı erkekleri değil, zor durumlarda bile sakin kalmayı başarabilen, sakinliğini koruyabilen, panik olmayan erkekleri her zaman daha fazla tercih ederler. Kadınlar güçsüz erkeklerle beraber olmak istemezler. Başarısız, hayata karşı yenik duran, sünefe, çekingen, şikayet eden, kendisini salmış erkeklere güvenmezler. Kadınlar ağlamak, sızlanmak, kontrolü başkasının eline vermek, kontrolü kaybetmek gibi davranışları güçsüz davranışları olarak nitelendirir ve erkeğinin bu özelliklere sahip olmasını istemez. Duygusal olarak fazla hassas, duygularını aşırı yaşayan ve belli eden tipler kadınlar tarafından tercih edilmez. Kadınlar özellikle erkeğin bu tavırlarıyla ilgilenmek istemez. Kadınlar dedikodu yapmayı çok severler ama dedikoducu erkeklerle beraber olmak istemezler. Arkadaşları, eski sevgilileri ve aileleriyle ilgili dedikodu yapan, sırt tutamayan, boş boğazlı, her şeyi herkese anlatan erkekler onlar için yok gündedir. Kadınlar erkeklerin dedikodu yapmasını kadınsı bulurlar. Devam eden beraberrliği ile ilgili dedikodu yapan, her yaşadığı anıları anlatan veya anları anlatan erkekler kadınlar için hiç makbul değildir. Kadınların en istemediği ilişkilerden biri sıkıcı ilişkidir. Bu nedenle ilişkileri değişik, eğlenceli, mutlu ve heyecanlı tutabilen erkeklerden hoşlanırlar. Kadınlar sıradan olmayan, değişik, birdenbire gelişen şeylere ilgi duyarlar. Değişik ve yenilikten uzak ilişkilerde sıkılarak erkeklerine sınamaya başlarlar. Kadınların hiç istemediği erkek tiplerinden biri de her an kavgaya hazır, eleştirer ve hemen her konuda karşıt fikirde olan erkeklerdir. Bu erkekler şeytanın avukatı gibi davranır. Girdikleri her ortamda muhalif olacak bir şey bulup ortamı gerginleştirir. Kendileri de asabi durumdan beslenirler. Ayrıca bu tip erkekler herkese eleştirme hakkına sahip olduklarını düşünseler de kimsenin onları eleştirmesine katlanamaz. Tahammül edemez ve gerginlik için fırsat olarak kabul ederler. Kadınların asla birlikte olmak istemediği erkek cimri olan erkektir. Cibri, küçük hesaplar peşinde, sürekli parayla ilgili konuşan, kadınla sürekli adisyon ve fatura ödeten erkekler, kadınların kaçtığı erkek tipleridir. Bir erkek istediği kadar yakışıklı, uzun boylu poslu, çekici ve karizmatik olsun, elini cebine atamayan ya da atmaya korkan erkek, kadına hiç de hoş gelmez. Kadınlar, gururlu erkeklere ilgi duyarlar. Ancak kibirli erkeklerden hiç az etmezler. Fazla kendine güveni, çok itici bulurlar. Kendisini başka insanlardan ve etrafından üstün gelen, çevresine kibirli, hor ve kaba davranan erkekler kadınlar tarafından çekici bulunmaz. Kadınlar özellikle kendilerine ve çevrelerindeki insanlara iyi davranan, saygı sevgi dolu erkeklere aşık olurlar. Kadınlara, onların başarılarına ve düşüncelerine saygı duymanız ve önem vermeniz kadınlar açısından çok çok önemlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.